Aşağıda yer alan uzunlukları en kısadan en uzuna doğru sıralayınız. Seçeneklerdeki uzunluk birimleri farklı. Burada dekametre, burada metre, burada milimetre, burada ise santimetre cinsinden uzunluk verilmiş. Bu değişik uzunluk birimlerinin hepsini aynı birime çevirelim. Örneğin uzunlukların hepsini metre cinsinden yazalım. Daha sonra kolayca sıralayabiliriz. Burada gördüğümüz uzunlukların hepsini metre cinsinden yazacağız. İlk seçenekte bir dekametre yazıyor. Dekametrenin ne olduğunu hatırlayalım. Deka, 10 anlamına geliyor. Dekametre de 10 metre demek. Aslında bütün ön eklerin neler olduğunu buraya listeleyelim. Metrenin başına gelen ön ekler nelerdi hatırlayalım. Deka, 10. Hekta, 100. Kilo, bin. Burada metre var. Eğer metrenin önünde bir şey yazmıyorsa, bu sadece bir metre oluyor. Sonra metrenin onda biri, desimetre. Metrenin yüzde biri, santimetre. Daha sonra da, mili ön eki var. Bu da, bir bölü bin metreye eşit. Bu bilgiyi kullanarak, buradaki seçeneklerin her birisinin, kaç metreye eşit olduğunu bulalım. 1 dekametre eşittir 1 çarpı 10 metre. Yani 10 metre. Bu seçenek 10 metre. İkinci seçenek zaten metre cinsinden verilmiş. 13 üç metre. Üçüncü seçenek 15.000 milimetre. Mili ön eki geldiğinde metrenin binde biri oluyor. Yani bunu metreye çevirmek için 1 bölü 1000 ile çarpmalıyız. 15000 çarpı 1 bölü 1000. Bu da eşittir 15 metre. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 1000 milimetre 1 metreye eşit. 15000'i binlik gruplara ayırıyoruz. 15000'de 15 tane binlik grup var. En son seçenekte 1900 santimetre yazıyor. Santi ön eki ne anlama geliyordu? Metrenin yüzde anlamına geliyordu. 1900 çarpı 1 bölü 100 metre eşittir 19 metre. Bunu da benzer bir şekilde düşünebilirsiniz. Bunda 19 tane 100 santimetrelik grup var. 100 de 1 metreye eşit, E, eh, bu seçenekte 19 metreye eşit. En kısadan en uzuna olana doğru sıralamamız istenmişti. E şimdi sıralamaya hazırız. Bu 10 metre, bu 13 metre, bu 15 metre, bu da 19 metre. Sorunun seçenekleri de aslında kısadan uzuna doğru sıralanmış. Seçeneklerin yerini değiştirmedik. 10 metre, 13 metre, 15 metre ve 19 metre. Şimdi cevabımızı kontrol edelim, evet doğru.